Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Manyak Craft'ın 3. bölümündeyiz Evet Manyak Craft 3. bölüme kadar geldi hala nasıl 3. bölüme kadar geldiğini şükür ediyorum ben 3. bölümde kesinlikle bu seri biter diyordum ama ee, sağ olsun izlenmeler arttı her neyse Arkadaşlar bu bölüm yani videoyu kapattıktan sonra ben bayağı bir şeyler buldum bunları size göstereceğim ee, İlk önce şuradan başlayalım ben burayı video dışı hallettim baktım bir sürü şeyler çıktı arkadaşlar yani ne görürseniz şaşırın elmas buldum arkadaşlar burayı zamanı gelince gelip alacağım şu an elimizde bir e, şey olmadığından dolayı demir kazma olmadığından dolayı ve demirimiz de az olmasını değerlendirerek tabi demirimiz fazla varsa gidip hemen alırım elmas bir bakalım İlerleyen bölümlerde muhtarlık seçimleri de olacak. Hmm, 4 tane varmış, 3 tane daha var. Tam şu üç tane yallah. Yani yapacak artık bir şey yok. Ee, biraz konuları hızlı işlemek istiyorum. Ee, şöyle bir konu var işte. Ne diyecektim? Hı. Arkadaşlar çoğunuz ikinci sinanın gelmesini istiyorsunuz. Fakat bunu siz karar vereceksiniz. Yani biz izleyicilerimize göre devam ediyoruz serileri. Eğer güzel bir izlemeler alırsa yani devam ederiz. yeni sezon gelir. Eee almazsa devam etmeyiz. Tamam. Artık şunu atalım. Veya dur kalsın. Gün gelir buna montaj kalırız. Şimdi girelim şuraya. Hop. Gir şöyle. Vallahi ben bunları alırım ama öldürürüm kardeşim o derece yanlış tuşa bastık. My mind çalışmıyor lan ananı. Öldüm ve aldım ve öldüm. ha <gülüyor> dört tane elmas nasıl çıktı? Evet. Şimdi şu kitaplarla acaba bir şey yapabilir miyiz ya? Dur akşam olmuş hemen yatalım yatağımıza yatalım. Güzel uyuyalım. Evet, buradan da güzel bir sinyal verelim. Sabah kadar oturup Netflix izlemeyin kardeşim. Ya e, sabah uyun, gece izleyin. buralarda değildi. Bir tane daha bir yer bulmuştum ya. Aha. Bu kimin mezarı lan? Benim galiba bu. Kimin bu? kimin lan bu sen mi öldün NE VAR <gülüyor> Artist Bu kimin ya çok merak ediyorum Çekil kardeşim lah çekil ya ben Aa bunların mezarıymış ben Ne diyorum? bu ne Aha Bunları tekrar diritebiliyor mu lan Ananı satayım Köylü geldi lan eleme Bunlar, Bunları şuraya koyalım Ben bir şey yapmadım kardeşim ben cinayet falan işlemedim. Buradan hemen toplayalım. Dan dan yani gördüğünüz ben bir şey yapmadım arkadaşlar. Aff dur. Şu ayarı yapmayı unutmuşum. Çok özür dilerim. Nerede ya bu ters fare şeyi? Allah Allah kontroller. Şu kapalı mı olması gerekiyor? Şu kapat aç. Farem böyle şey dönüyor ya. Dönüşleri sıkıntılı oluyor. Ha? Şu an iyi bakayım. Şu an iyi tamam. Şu an iyi. Bok mu artık bu? Ne boks Anlamadım şu an. Bu, köylülerin cenazesiymiş bu. Hah hmm. gene elimize bir köylü geldi. Bunu da atalım. Şöyle. Ee, ben bir tane daha yer bulundum demiştim değil mi? Heh, o da buralarda bir yerlerdeydi. Yok burası değil. Neredeydi ya? Buralarda bir yerlerdiydi. Dur bulacağım onu ya. Şuraya bakalım gene bir şeyler var mı? Oyunda çok fena book var ya. Bu ne lan? Tövbe estağfurullah. Ne oluyor lan? Oyun çılları anasını satayım. Manyak kraft, manyak mı gösteriyor acaba? Burası mıydı? Burasıydı galiba. Ha, buradan da biz bir şey alacaktık değil mi? Evet. Bir önceki bölümde biz 2 tane altın çıktı. Çok süper ilerliyoruz. Hoppa. Şimdi dur. Buralarda bir yerlerdeydi o ya. Neredeydi o şimdi. G alacağım arkadaşlar kusura bakmayın. Çünkü video çok uzuyor sonra. Gelip bana seviyorsunuz. Yeni zim video çekiyorsun lan? 7 dakika boş yapıyorsun. Videonun 15 dakikası game modla geçiyor. Neredeydi bu ya? Dur. Bu as mıydı? Yok burası değil. Neredeydi ya? Bu taraflarda bir yerdeydi. Şu mıydı? Aha bulduk bulduk tamam. Burası burası. Burada bir yerdeydi he Buldum. Tamam. Böyle ben ayarladım arkadaşlar. Video öncesi. Hemen şöyle. Hoppa. 38 tane reston çıktı bende Çok güzel. Eee Bir sayı. Bu arada yeni bir taktik buldum arkadaşlar. Bunu da size göstereceğim şimdi. Ananı. Neyse göstermeyin. boşver video çok uzar. Dur ya ben şu Minecraft'ta bir yarın bir resta çekim ayarlarını Çünkü benim fare kafayı yedi ya da Minecraft Minecraft'larını gösteriyor ee, İlk önce şey yerimize gidelim Bu bölüm bu kadarlık bir şey yapabilirik şimdilik ee, Bu bölümde konuşma şeyleri olacak ilerleyen bölümlerde de muhtarlık seçimi Hadi şimdi siz orayı izleyin Değerli alkım çıkanı döverim dur Çıkanı döverim, iyi severim. dur bir konuşma yapacağız ya Eğer muhtarlıkta Ben seçilirsem Beni dinleyin Buraya yol çekeceğim Buraya dükkanlar açacağım Buraya kebapçı açacağım Buraya her şey açacağım O yüzden Beni seçin Köye yol çekeceğim Dükkan açacağım Evet Şimdi sıra Remzi Bey'de Buyurun geçin Remzi Bey <Gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler Hı <gülüyor> hı Değerli halkım Bu Ali halka çok zarar veriyor O yüzden beni seçin Eğer beni seçerseniz Ali'yi buradan attıracağım Yav Tarlamızı yerde bitirdi Köyümüzün içine gitti. La oğlum Aciz aç Çocuklar evde ekmek istiyor la La oğlum İnternet şebekesini söktü lan Gitti kendi evine İnterneti dağıtıyor evde Roqanpini Minecraft'ı izliyor ya. ya. biz giremiyoruz kardeşim. Allah Allah ya. Biz de bir insanız. Biz de internete girek biz de değil Roqanpini Intertime izleyek Yok. İzletmiyor ki. Almış interneti gitmiş evine koymuş kardeşim ya. Olur mu böyle bir şey? O yüzden Remzi ağanızı seçin. Beni seçerseniz Ali'yi kovacağım buradan. Çok oluyor ya. Yeminle çok oluyor. Şunu bir güzel ağzının üzerine dağıtayım ya. He. ben hiçbir şey yapmayacağım sadece Ali'yi koyacağım o yüzden bana oy verin Şişt beyler bak hazır diğerlere gitmiş ben size bir şey diyeceğim ben biz bence Ali'ye verelim tamam mı? Ali bana çünkü çok para verdi tamam mı? geldi böyle alttan böyle bana bir işaret verdi Gel, geldi dedik geldik. ki böyle bana şey yaptı parayı uzattı attı bize bir iki demir size bir demirini veririm ne bir demirini alırım Ana kabul la kabul tamam o zaman seçimlerde aliye uyverek ali kazansın tamam mı yok fremsey falan kazanmasın ya ve şimdi menajeri alır menajer zaten manianteki gelir hepimize tak tak vurur öldürür vallahi bizi o yüzden biz aliye verek menajer seçenirse daha eva yeriz yani burası köy olmaz burası bildiğin amerika'ya döner Neyse, hadi ben çıkıyorum ya, boş boş konuşmayın. Evet arkadaşlar, siz oraları izlediniz. Bu bölümün bu da Biliyorum biraz öyle kısa oldu, ee, biraz rol play de yaptık ama güzel oldu. Ee, bu videomuzun sonuna geldik. Minecraft'ın dördüncü bölümü için bu videoya sizden 15 like istiyorum. Hoşçakalın bay bay.